Merhaba guard. Garraz çıklarım. Gel. ya bugün Tokyo Series once volume 5. Evet. Yay. Ya geç olmadan video geçelim. çok eğleniyorum ya vallahi. 5 5 Alex is fifth. 5. 5'e geç. 5'e geçtin. Bon apal geçmiş olsun. Hayır. dedi. Aa. ne Aa. Serpme kabartığı. Abi her şeyi unutabilir. The fuck? Nereye gidiyorsunuz abi? Sıfır. Bunlar manyak. Bozulmadın. Bozulmadın değil mi? Hay yok ne bozulacağım? Ay silahımı getir. sen? Hay benim ya. Oy verim. Topram ya. Sen de mi din arıyorsun? nereden bile değilsin. Ya, aynı memleketin Ne oldu? ben şimdi. Cünnüzle yemedim. Bakın yüzden... şöyle bir hareket yaptılar bana yani tuzunamı diye anladım ben. Ülkemizde evet, evet, evet. olmaz diye biliyorduk ama işte herhangi şey olabiliyor. Tuzunamı geliyormuş. Cam pencereyi ne bulursanız kapatın vallahi uçarsınız. Mete, gel buraya yoksa ben polis çağıracak. Korkma sana bir şey yapacak değilim. Oo be Met, Linga Linga. Ne haber vereceksen Kocam bizim evin önünde zıbardı gel az. Wei wei wei wei. On bana vursana bir tane. Bana bir tane vursana. Bana böyle vur ki. böyle vur ki. Neden? Buraya kadar seni terk ediyorum. <gülüyor> Hayatım dur, burası senin evin, ben giderim. Ne lan ne? Ne yalanı? Hayatım dur, burası senin evin, ben giderim. Oo, şeydeki sandım, aşk onu. Aşk ya böyle, böyle. Ben giderim. bir oyun lan bu? Osman kokak Osman kokak Osman kokak Osman kokak Bana böyle bir şey denmedi. Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmez. Güzel karimle beraber gidiyorum. A <gülüyor> aşkım oradan değil ya kapı orada. <gülüyor> Ay. Şey mi aşkım? Yine angladılar yine ben. <gülüyor> Evlenmişler. Evlendik dediler. Evlendi olursun. kocam ve sevgili biz kocaman bir aileyiz. Hayatım, the same Canım kocam ve sevgili nişanlısı biz kocaman bir aileyiz. Hayatım, hepsi şimdi aynı şey gösteriyor, değil mi? Yok hayatım, bu endrin ateşini gösteriyor, öbürü şarkının tansiyonunu, diğeri de bana ait. Ne kendi gösteriyor? Cim yastığında Hello yazıyor bilerek aldım İngilizce öğreniyorsun anneciğim Doğar da olmaz bak üstündeki de yeşili yani green aynısı o ne Yıldız ne oldu normal bir şey değil mi Yıldızlar da kayar Halit Okey aynısı şey TV Plus Premium Evet Turkish series set Evet bir dakikası Regish ne kadar Paris